Arkadaşlar, bu videomuzda FasterPost hızlı satış programında hızlı satış kısa yollarının nasıl ekleneceğini ve aynı zamanda burada kilogramlı ürünlerin stok kartının nasıl açılacağıyla ilgili bir kısa eğitim videosu gerçekleştireceğiz. FasterPost hızlı satış programına girdiğimizde bildiğiniz gibi ekranımızda bar kodu olmayan veya teraziden ağırlığı alınan ürünlerin Sağ panelimizde hızlı satışını gerçekleştirebilmekteyiz. Buradaki örneğimizde meyve kilogramda elma, sebze kilogramda domates veya salatalık şeklinde iki ürünümüz vardır. Stok kartı açma ile ilgili burada kilogramlı ürün üzerinden anlatacağım. Burada öncelikle kısa yolların oluşmasını sağlayan ürün grubunu bilmiyorsak eğer ya bunu Yazılım danışmanlığı veren firmamızdan bu bilgiyi edinebiliriz veya pratik olarak şöyle bir kısa yöntem izleyebiliriz. Öncelikle ekranımda ben meyve ve sebze kilogram şeklinde kısa yollar olduğunu aklımda tutuyorum. Hızlıca ürün açmak için ürün etiket programına veya stokex olarak da bilinir giriş yapıyorum. Bildiğimiz gibi sağ tıklayıp hızlı stok tanımlama diyorum. Biz genel olarak kodu ürünlerimizin üzerinde gelen bar kodlardan bakmaktayız. Fakat bu örneğimizde kilogramlı ürünleri kendimiz oluşturduğumuz için şöyle bir kopya çekebilirim. Biraz önce ne demiştim? Bizim ürün gruplarımızı aklımıza tuttuk. Üst bölümden filtre ekranından tıklayarak hangi grupların aktif olduğunu tespit ediyorum. Evet ben burada yazılımımın Üçüncü özel kodda yer alan grupta olduğunu görüyorum. İstersen burada sebze kilogramı seçerek listele diyorum ve 4000'li bir seri oluşturulduğunu görüyorum. Ben şu an listeyi ve filtreyi temizledim. Sağ tıklıyorum. Hızlı stok tanımlama diyorum. 4000, 4 şeklinde. Burası 5 hane olmak zorunda. Toplamda yani 1, 2, 3, 4, 5 hane olmak zorunda ürünüm de şu an mevcut gruplardan ayrı olarak bir grup belirleyeceğim ki yeni bir grup nasıl oluşturulur bunu da görelim. Geliyorum buraya fıstık kilogram diye bir ürün oluşturuyorum. Satacağım kilo fiyatını giriş yapıyorum. Barkodumu yine aynı şekilde yazıyorum. KDV oranını seçiyorum ve mutlaka KDV dahil olduğundan emin oluyorum. Burada eğer ürün teraziden bilgisi gelecekse mutlaka barkod standardının en aşağı yanıyorum gramaj olarak seçili olduğundan emin oluyorum. Ekranımı kapatmadan önce biraz önce ben gruplarımın 3. grupta olduğunu, 3. özel kodla olduğunu tespit etmiştim. Gruba gelip yanındaki 3 noktaya basıyorum ve ilgili ürün grubumu seçebiliyorum. Ben şu an çerez grubu oluşturduğum için var olan gruplar benim işimi görmediğinden dolayı klavyedeki aşağıya ok yön tuşuyla en alt satıra geliyorum buraya çerezler diye bir grup oluşturup tamam olarak seçiyorum ve kaydediyorum şu an Faster post programına giriş yapıp güne başlama dediğimiz noktada artık burada Çerezler şeklinde bir buton oluştuğunu görüyorum. Ve altında da fıstık olarak ürünümün geldiğini görüyorum. Şu an benim burada sebzelerden bir de adet ürün oluşturmak istiyorum. Bir de adet örneğiyle durumu inceleyelim. Yeni stok diyorum. Kodumu 4005 olarak veriyorum. Marul adet olarak giriş yapıyorum. Burada benim tavsiyem bu tip kısa yol tuşlarında ürün açılırken mutlaka adet ve kilogram olduğunu da fişlerde rahat gözükmesi için müşteri açımızdan buraya ekleyelim. 5 lira olduğunu belirtiyorum. Barkodumu dolduruyorum. Kadev oranını seçtim. Burada mutlaka birimin adet olarak aldığımdan emin olalım. Bu noktada ürün adetli satış olduğu için barkod standartında herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Veya ileride barkodlu bir terazi bağlayacaksam adetli olarak belirtebilirim. Yine gelip burada grubumu seçiyorum ve bunun sebze adet kategorisinde olduğunu belirttikten sonra kaydet tuşuyla kaydediyorum. Yine şimdi FastReport programına girdiğimiz zaman. Artık benim sebze adet şeklinde butonum gözüktü ve marul adet şeklinde ürünüm artık hazır bir halde gelmiş oldu. Burada mutlaka dikkat edilmesi gereken şey kilogramlı ürünlerinde barkod tipinin gramaj olarak seçtiğinin emin olmamız gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.